İzleyenler, Türkiye'nin tarafsız Haber Bülteni'yle karşınızdayız. Ben de Rüzümer Tarık'ın Mazal, Haber Bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda Günün çıkan gelişmelerizler için paylaşacağız. Ben de Rüzümer'in Haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak. Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Tark Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tarık Twitch, e, Tumblr Tar Haber, Instagram Tar Haber, Twitter'e Tar Haber, Reddit Ground, Type 93 08, YouTube Tar Haber TV, BKM'ler Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak bir Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ve haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Dolar 19,5 bile günü yükselişle, Euro 21,50 ile günü yükselişle, altın 1.266 ile düşüşte ve İstanbul borsası günü 4.400 düşüşle kapattılar. Son dakika haberi Erzoğmiting'inde taşlı saldırı yapıldı. Polis müdahale etti. Ekrem oğlu telefondan fotoğraf gösterdi. Şu çocuğu polis koruyamadı dedi. Son dakika haberine göre seçme bir hafta kadar tansiyon yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde bir grup taşlı saldırıda bulundu. İmamoğlu miting alanında gruba tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu Erzurum valisini istifaya davet ederek bugün yaşanan demokrasi adına utanç verici bir durumdur ifadelerini kullandı. Olayın ardından İmamoğlu'nun bir videoda yaralı bir çocuğu göstererek söyledikleri ise gündem oldu. Son dakika Erzurum mitinginde taşlı saldırı. Polis müdahale etti. Ekrem İmamoğlu telefonundan fotoğraf gösterdi. Şu çocuğu polis koruyamadı. 7 Mayıs 2023 18.34 son güncelleme 7 Mayıs 2023 20.21 Son dakika haberi. Seçime bir hafta kala tansiyon yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde bir grup taşlı saldırıda bulundu.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 İmamoğlu, siz onlara sakin taş atmayın. İmamoğlu da olaya tepki göstererek, beni dinlemeye gelenler siz onlara sakın taş atmayın. Polis güvenliğimizi sağlamak zorunda. Taş atanlar hepinizi görüyorum. Hepinizin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi, emniyet müdürü biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin ifadelerini kullandı. Taşlı saldırı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama. Ekrem İmamoğlu Taşlı saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi. Gözümün önünde 10-15 kişi yaralandı. Erzurum'da bizi gayet güzel karşılayan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Bizi yol boyunca selamlayan insanlarımız oldu. Daha önce il başkanlarının yaptığı görüşmelerle öncelikle belirlenen miting alanının bize tahsisi konusunda görüşmelerine rağmen bu alanın bize verilmeyeceğini ifade ettiler. Daha sonra burayı uygun gördüler. Bir selamlama şeklinde kabul edeceklerini söylemişler. Arkadaşlarımızın aldığı bu izin doğrultusunda bugün netleşti. İki gün öncesinden itibaren çağrılar yapıldı. Gün içerisinde biz gayet güzel Sivas'ta, Çorum'da mitingimizi yaptık. Üçüncü durak olarak Erzurum'a geldik. Daha sonra valiyle irtibat kuruldu. Valinin aynen ifadesini söylüyorum, 5000'e yakın polisimizle Erzurum'da gerekli tedbirler alınmıştır. Hiçbir sorun yok, endişe etmeyin diye ifadelerde bulundu. Konuşmayı yapacağımız alana vardık. Bütün meydan vatandaşlarımız tarafından doluydu. Bir baktık ki her yerden taş. Her türlü taş yağıyor. Görüntülerde de var. Polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı. Bu bir talimattır. Müdahale etmeyin talimatıdır. Orada toma var, taşlar atılıyor ve biz otobüsün üzerine çıktık. Bize taşlar atılıyor. Bu yapılan müdahaleyle beraber ben konuşmamın 5. dakikasında konuşmamı kestim. Atılan taşlar nedeniyle gözümün önünde 10-15 kişi yaralandı. Ben de arabanın içine girdim. Taş trafiği devam edince oradan seslendim. Lütfen siz cevap vermeyin. Bunlara uymayın dedim. Eğer müdahale etmezseniz suç duyurusunda bulunacağım dedim. Akabinde oradan ayrıldım. Arabamızın camları kırıldı. Allah'a şükür arabanın içine girenlerde bir şey yok. Seçime giderken bu davranış biçimi kabul edilemez. Bir tarafta 200 kişiyi geçmez. Ben kalabalığı bilirim. Bir tarafta da yaklaşık 200-300 tane de sözüm ona Ak Partili olduğu söylenen insanlar vardı. Onlar ne Ak Partili ne Erzurumlu. Maliye mesaj attım, gerekeni yapması gerektiğini ve istifa etmesi gerektiğini söyledim. Maliye söylüyorum siz Erzuruma yakışmayan bir varisizsiniz. Bu Erzurum'a yakışmayan bir valisiniz. Yakışmayan bir emniyet müdürlüğü, yakışmayan bir irade var. Gereği acilen yapılmalı. Seçime giderken bu davranış biçimi kabul edilemez. Yaralılarla ilgili bir bilgi almadan da Erzurum'u terk etmiyorum. Bugün yaşanan demokrasi adına utanç verici bir durumdur. Şu çocuğu polis koruyamadı. Ekrem İmamoğlu, çıkan olayların ardından paylaşılan bir videoda yaralanan bir çocuğun resmini göstererek şu çocuğu polis koruyamadı. Kimden? 100 kişiden, 150 kişiden ifadelerini kullandı. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu'ndan bir açıklama daha. Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. İmamoğlu şunları söyledi. Devletin kolluk güçleri oradaydı, müdahalede bulunmadı. Vali beni aradı, yedi yaralı olduğunu söyledi. Ben şu anda dokuz yaralıyla konuştum. Orada yaralanan tüm hemşehrilerin sağlık durumuyla ilgili durumları bize aittir. Ben çocukluğumdan beri Erzurum'la diyalog halindeyim. Bu konunun Erzurumlularla bir ilgisi yok. Bugün olan olayların Erzurumlu hemşehrilerimle uzaktan yakından ilgisi yok. Erzurumlu hemşehrilerim bunu adaletiyle sorgulayacaktır. 14 Mayıs'tan sonra hizmetlerimizle birlikte en kısa zamanda yine hem hemşehrilerimle bir arada olacağım. Son kez uyarıyorum deyip iktidara seslendi. Partizancı hareket edenlerin asla ve asla Türkiye'nin geleceğinde en ufak bir itibarı kalmayacak. Yazık oluyor, yapmayın. Son kez uyarıyorum. Bu tür dili kullanmayın. İktidar mensupları sizi uyarıyorum. Bu millete zarar veriyorsunuz. Biraz utanmanız varsa söylemlerinize dikkat edin. Saldırının ardından otobüsten ilk görüntüler. Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünün taşlanmasının ardından aracın içinden ilk fotoğraflar geldi. Otobüsün camlarının kırıldığı görüldü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ekrem İmamoğlu olay... Son haber bürtelimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberi göre AK Parti'den büyük İstanbul mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Asgari ücret, emekli ve memur ile ilgili sözler söyledi. Son dakika haberi göre seçimleri bir hafta kadar AK Parti Atacık Havalimanı'nda büyük İstanbul mitingini düzenledi. Coşkulu kalabalığın dikkat çektiği alanda 1.700.000 kişinin olduğu açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında asgari ücret, memur ve emekli maaşları ilgili kritik ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca konut ve gıda fiyatlarına da değinerek hayat pahalılığını yok saymıyoruz dedi. Son dakika AK Parti'den Büyük İstanbul mitingi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı asgari ücret, emekli ve memur maaşları. 7 Mayıs 1410 son güncelleme, 7 Mayıs 20:01 20, Son dakika haberi, seçimlere bir hafta kala AK Parti, Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul mitingini düzenledi. Coşkulu kalabalığın dikkat çektiği alanda 1.700.000 kişinin olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması sırasında asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili kritik ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca konut ve gıda fiyatlarına da değinerek ''Hayat pahalılığını yok saymıyoruz.'' dedi. Takip et. Son dakika 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayıma geçilirken, dün Millet İttifakı'nın Maltepe'de düzenlediği mitingin ardından bu kez de AK Parti İstanbullularla buluştu. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti'nin Büyük İstanbul mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 16.00'da başladı. Erdoğan alana helikopterle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin yapılacağı Atatürk Havalimanı'na helikopterle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Atatürk Havalimanı'nda bulunan kişi sayısı 1.700.000. Aziz İstanbul, sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu ne muhteşem bir ihtişam. Yollar bir başka zengin. İstanbul bugün haykırıyor, 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Onun kim olduğunu biliyorsunuz. Resmi rakamı getirdiler, resmi rakam 1.700.000. İstanbul, Türkiye'dir. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Allah sizlerden razı olsun. Burada doğduk, burada büyüdük, buranın hizmetkarı olduk. İstanbul'u dünyada saygın bir şehir haline getirdik. İstanbul sadece kendi sınırlarından ibaret bir şehir değildir. Diğer 80 vilayetten gelip İstanbul'da hayat kuran kardeşlerimiz var. İstanbul, Türkiye'dir. Bunların bu ülkede dikili taşı yok. Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimiz bir yer değildir. Yeşilköy'deki bu alan önceki asrın başlarında ülkemizin havacılık alanında teknoloji hamlesinin başladığı, sonra tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Bunların bu ülkede dikili taşı yok. Dikili ağacı yok. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle beraber gezen Kılıçdaroğlu'na biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Bir pankartta ne diyor? Bay Kemal Goştozu, reis son sözü söyler diyor. İstanbul evet derse bu iş biter. 15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiğinde adeta aynı hizmeti tekrar yaşıyorlar. Bak mitingi neden yeni kapıda yapamadı? Neden? Çünkü bu iş farklı bir şey. İnşallah onların bu kabuslarını da hiç bitirmeyeceğiz. İstanbul evet derse bu iş biter. İstanbul birilerini emekli edeceğiz derse bu iş biter. Benim size inancım tam. Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük. Bugün de milletimizle yol yürüyoruz. İstanbul bir başka güzel. Hani Avrupa'nın gazeteleri dergileri var ya, onlar şimdi burayı izliyorlar. Cevabı siz vereceksiniz. Bu mübarek ülkenin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün. Öyle bir ses verin ki 14 Mayıs'ta sandıkta çıkacak sonucun müjdecisi olsun. Bu seçim döneminde gittiğimiz her şehirde havalimanından miting meydanına kadar attığımız her adımda milletimizin coşkusuna şahit olduk. Dün Kayseri'de 135 bin kişi vardı. Mersin'de 80 bin kişi vardı. Yol kenarları muhteşemdi, heyecan muhteşemdi. Hepsi kararı vermişti. Bir önceki gün Erzurum'daydım. Dadaşlar bizim otobüsün adeta önünü kestiler, yürütmüyorlar. Orada da alanda 130 bin kişi vardı. Bugün İstanbul hepsinden bir başka güzel. İstanbul bugün kendine yakışanı, kendi evladını, ona hizmetkar olanı çok iyi tanıdığı için biliyor. Bugün bu muazzam iklimde sizlerle biraz dertleşmek istiyorum. Bizim İBB başkanlığından beri bir prensibimiz var. Yapmayacağımız şeyi söylemiyoruz. Ülkenin ve milletin meseleleri konusunda en küçük sorumluluk hissetmeyenlerin böyle bir derdi yok. Onun için ülkemize kazandırdığımız her esere takos koydular. Bunu açıkça söylemekten de çekinmediler. Bu hükümet dünyanın en doğru şeyini de yapsa ne diyorlar, biz yine karşı çıkacağız. İstanbul bunlardan çok çekti. Yapacağımız çok şey var. Tabii ki sorunlar da var. Önce nereden nereye geldiğimizi görmemiz lazım. Hamdolsun İstanbul'u sadece CHP'nin çökünden çukurundan kurtarmakla kalmadık. Aynı zamanda bu şehri zenginleştirerek dünyanın gıpta ile baktığı bir merkez haline getirdik. Haliç neydi? Kokudan yanından geçilebiliyor muydu? Aliç kokudan temizlendi. Nereden nereye? Bizden sonra maalesef İstanbul'un başındaki adam rezil etti. İstanbul'u sel bastığı zaman ya yurtdışı, ya Bodrum. Buralarda hayatı geçiyor. Bay Bay Kemal ona bir talimat vermiş, Van'da da PKK'lılığa anlaşmışlar. Onların işaretini yapıyorlar. Ya Ekrem, sen Trabzonlusun. İstanbul'a hizmetler olmak varken senin oralarda ne işin var? 2024'te ona da gereken dersi vermeye hazır mıyız? İstanbul bunlardan çok çekti. Ankara çok çekti. İzmir çok çekti. Bunların hepsine bir ders verip emekliye sevk ediyor muyuz? Hayat pahalılığını yok saymıyoruz. Yapacağımız çok iş var. Bu yolda yürüyecek çok mesafemiz var. Zulüm 1453'te başladı, yazanların mesajı açık değil mi? 15 Temmuz gecesi millet darbeye direnirken tankların arasından süzülüp gidenlerin mesajı açık değil mi? Terör örgütleriyle kol kola girenlerin mesajı açık değil mi? Kimi alanlardaki sıkıntıların da arttığının farkındayız. Emin olun konut ve gıda fiyatları başta olmak üzere hayat pahalılığını yok saymıyoruz. Bu meseleleri yakından takip ediyoruz. Zamanla bunların yoluna girdiğini göreceğiz. Milletimizin her sıkıntısını nasıl çözdüysek bunların da üstesinden biz geleceğiz. Biz çözümü neredeyiz? Biz ülkemizin sahip olduğu imkanları en doğru şekilde değerlendirebileceğimizi biliyoruz. 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. 14 Mayıs'ta bu işi bitireceğiz. Eserlerimizde her şeyimizde bu yoldayız. Bizde laf yok, icraat var. Bizde kuru söz yok, program var, proje var, taahhüt var. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sadece sizin sandığa gitmeniz yetmez, çevrenizde seçimdeki tercihi konusunda kafası karışık en az bir kişiyi de sandığa götüreceksiniz. Şu anda emniyetten alıyorum, hala herkes yolda, gelmekte zorlanıyorlar. Atatürk Havalimanı yetmiyor. Bu bir şeyi gösteriyor. Diyor ki 14 Mayıs'ta biz bu işi bitireceğiz. Vay Kemal sen İzmir milletvekiliydin. İzmir milletvekili olarak İzmir'de o afetlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Yaptığınız bir şey var mı? Yine İzmir'de konutları biz yaptık. Depremin maniyeti 100 milyar doların üzerinde. Yaklaşık 319 bini bir yıl içinde teslim edilecek şekilde 650 bin yeni konutla şehirlerimizi ayak kaldırmak için harıl harıl çalışıyoruz. Son aylarda önceliğimizi hep deprem yaralarının sarılmasına verdik. Bunun için şehirlerimizin bir kısmını aktarmalı gidiyoruz. İnşallah seçimden sonra hepsini tek tek yeniden gezeceğiz. Cumhur İttifakı olarak buraları ziyaret ettik, ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. İnşallah seçimden sonra İstanbul ve Ankara hariç 79 vilayetimizin her birini ziyaret edip teşekkürlerimizi milletimize bir kez daha ifade edeceğiz. Depremin ülkemize maniyeti 100 milyar doların üzerinde. Ülkemiz deprem yükünü de omuzladı. Ekonomimizi yıkma tehditleri savuranları da unutmayın. Biz bu sorunların çözümü için gereken kaynağı ülkemizin kendi imkanlarında arıyoruz. Bay bay Kemal ne diyor? 300 milyar dolar Londra'dan alacakmış. Ya bay bay Kemal avucunu yalarsın? Senin gibilerine bu tefeciler para vermez. Bunlar var ya bir garipler. Tarihi öneme sahip adımlar attık. Dünyada herkes faizi yükseltirken biz ne yapıyoruz? Faizi düşürüyoruz. İstiyoruz ki yatırımcı gelsin yatırımını yapsın. Bu bankaları bunlara gerekli krediyi versin. Yatırım, istihdam, üretim, cari fazla yoluyla Türkiye'nin rakamları patlasın. Ne kadar yatırım artarsa istihdam da o kadar artacaktır. Bu doğrultuda tarihi öneme sahip adımlar attık. Karadeniz gazıyla yüzlerce milyar dolarlık kaynağı milletimizin emrine sunduk mu? Gabar petrolüyle onlarca milyar dolarlık kaynağı milletimizin emrine sunduk mu? Sonuçlandırdığımız savunma sanayi projelerimizde yine onlarca milyar dolarlık kaynakları milletimizin emrine sunduk mu? Açılan her yeni tesis istihdam, üretim, ihracat olarak bizim hanemize yazılıyor. Asgari ücreti rakamını gözden geçireceğiz. Eskiden 66 lira olan emeklilerimizin en düşük emekli maaşlarını 7500 liraya yükselttik. İnşallah seçimden sonra 7500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8500 liranın üzerine çıkardık. Bu rakamı da tekrar gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşında Temmuz'da enflasyon farkıyla kalmayacak, refah payını da artıracağız. Kamu işçileri için de zam oranını salı günü açıklayacağız. Bunlar talimatı kandilden alıyor. AK Parti asla LGBT'ci olmadı, olmaz. Cumhur İttifakı'nın diğer mensupları asla LGBT'ci olmaz. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Bu LGBT'leri sandığa gömmeye var mıyız? Bunlar talimatı kandilden alıyor. Türkiye'nin yönetimine talip olsun diye kurulan masanın nereye vardığını eminim onlar da içleri acıyarak izliyor. 14 Mayıs'ta gençlerimizin tercihlerini doğrudan yana kullanmaları şart. Gençlerimize diyeceğimiz şudur, gelin gelecek kaygısı olmayan Türkiye yüzyılını beraber kuralım. Gelin bireysel özgürlüklerin en geniş şekilde kullanılabileceği Türkiye yüzyılını beraber kuralım. Gelin bugüne kadar ülkemize sağladığımız kazanımların zaten içine doğan sizlerle daha iyisini Türkiye'ye yüzyılıyla beraber gerçekleştirelim. Bunun için 14 Mayıs'ta gençlerimizin tercihlerini doğrudan yana kullanmaları şart. Biz eserleriyle, hizmetleriyle konuşan bir iktidarız. Son 21 yılda sadece kamu yatırımlarıyla İstanbul'un emrine 812 milyar liralık bir kaynak verdik. Bye bye Kemal, senin belediyen İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ne yaptı? Biz resmi rakamları göndermesek zaten yapacakları hiçbir şey yok. Büyük İstanbul Tüneli projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje Marmaray ve Avrasya tünelinden sonra boğazın altından geçecek üçüncü tünel olacak. Yüzlerce, binlerce eserle İstanbul'u Türkiye yüzyılına hazırlıyoruz. Türkiye yüzyılının yükselişinin lokomotifi yine İstanbul olacak. Bunun için çok çalışacağız. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting için giriş noktalarında geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar polisin güvenlik noktalarındaki üst aramasının ardından miting alanına geçti. Mitting alanına araçlarıyla gelenler 15 farklı otopark noktasına yönlendirildi. Araçlarını park edenler, toplu taşımayla veya yayı olarak gelenler için belirlenen noktalardan ring otobüsler kalktı. Otobüslerle gelenler de polis ekiplerinin güvenlik kontrollerinin ardından alana giriş yapmaya başladı. e 100de Büyük İstanbul mitingi Yoğunluğu Çatalca ve Beylikdüzü'nden geçil köydeki miting alanına giden partililerde 100 Karayolu Atatürk Havalimanı katılımında yoğunluğa neden oldu. Metrobüs ve metro aktarmalarıyla miting alanına gidenlerin yanı sıra AK Parti ilçe teşkilatlarının otobüs ve minibüsleri de miting alanına ulaşmak için trafikte bekledi. Bazı vatandaşlar ise oluşan trafik nedeniyle miting alanına yürüyerek gitti. Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde polis helikopterinin miting alanı ve çevresinde zaman zaman devreye uçuşu yaptığı görüldü. Bakan kurum mitingde millet ittifakına yüklendi. Mitinge ilk konuşmayı gerçekleştiren çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şunları söyledi. Bu milletin yatırımlarının arkasında yabancı tefeciler değil, sizin emekleriniz var. Bu kutlu yürüyüş liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur. 3 milyon 300 bin konutu dönüştürüp sizlere sundur. 11 ilimizdeki afet bölgemizde 650 bin ardından İstanbul'da 1,5 milyon yuva kuracağız. Kardeşlerimiz ile el ele verip yapacağız. Bu söz Kılıçdaroğlu verdiği sözlere benzemez. Bu söz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Bir tarafta Ayasofya'nın zincirlerini kırıp ibadeti açanlar var, diğer tarafta Ayasofya'yı yeniden müze yapmak isteyenler var. Ayasofya'daki ezan sesi dinmeyecek, sonsuza dek yankılanacak. Kimse ezan sesini dindiremeyecek. İngiliz dergilerinde hilalimizi kıranlar kaybedecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakika, Kemal Kılıçdaroğlu... Ana haber birtelimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler, Süper heyecan Doruk'ta Biret Sen Giresunspor Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Değerli izleyenler, maçta son dakikalar oynanıyor. Maçı çot maç, maç çotanak spor kompleksinde oynanıyor. Maçı Bahadır Şimşek yönetiyor. Değerli izleyenler, şu anda bir bir gidiyor maç. Ve 68. dakikada Biret Sen Giresunspor'da koyu Rızaat. Basiç kaydetti veya bahçede ise 20. dakikada Atoşi Penaltı'dan kaydetti değerli izleyenler. Bu maçı canlı yayınlarla sosyal medya kanallarımızdan izleyebilirsiniz. Son dakika abone göre seçimlerin ertesi günü eğitimi ara veriliyor. Bakan üzerinden 15 Mayıs açıklaması geldi. Öğretmenler de idare izniyle sayılacak dedi. Son dakika haberine göre Türkiye tam bir hafta sonra gerçekleşecek 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 15 Mayıs tarihinde eğitime ara verilip verilmeyeceğini duyurdu. 15 Mayıs okullar tatil mi sorusunun yanıtını veren Bakan Özer öğretmenlerle ilgili de izin mesajı verdi. Son dakika seçimlerin ertesi günü eğitime ara veriliyor. Bakan Özer'den 15 Mayıs açıklaması öğretmenler de idari izini sayılacak. 7 Mayıs 2023-11.25 son güncelleme, 7 Mayıs 2023-11.50. Son dakika haberi, Türkiye tam bir hafta sonra gerçekleşecek 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 15 Mayıs tarihinde eğitime ara verilip verilmeyeceğini duyurdu. 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? sorusunun yanıtını veren Bakan Özer, öğretmenlerle ilgili de izin mesajı verdi. Takip et. Son dakika haberi, 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin tamamlanmasının ardından eğitim öğretime ara veriliyor. 15 Mayıs'ta eğitime seçim düzenlemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. 15 Mayıs'ta eğitim öğretime ara. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Özer, Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz, dedi. Öğretmenler izini sayılacak. Özel paylaşımında ayrıca öğretmenlerin de idari izini sayılacağını duyurdu. İlginizi çekebilir. Tahta kaşıkla cinsel istismar. 1,5 ay işkence gördü tırnaklarımı. SGK duyurdu. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Galatasaray maçı öncesi kırmızı kar şoku yaşandı. Rakibine tokat atan Musab Bey Yatabahar'ı direkt olarak kırmızı kart gördü. Süperlero 33. haftasında Ümrani Espor Sivaspor konuk etti. Müsabakanın ilk yarısında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Sivasspor'un golcü oyuncusu Mustafa Yatabare rakibine tokat atarak kırmızı kart gördü. İşte detaylıdır. Galatasaray maçı öncesi kırmızı kart şoku. Rakibine tokat atan Mustafa Yatabare direkt olarak kırmızı kart gördü. 7 Mayıs 2023-14.57 son güncelleme. 7 Mayıs 2023-14.57 Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ümraniye Spor, Sivas Spor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Sivas Spor'un golcü oyuncusu Mustafa Yatabare, rakibine tokat atarak kırmızı kart gördü. İşte detaylar. Takip et. Mustafa Yatabare. Mali Yaş 37 pozisyon forvet. Oynadığı takım Demir Grup Sivas Spor. Tüm istatistikler için tıklayın. Süper Lig'de küme mücadelesi veren Ümraniyespor ile Sivas Spor'un karşı karşıya geldiği maçta kolay kolay hafızalardan silinmeyecek bir olay yaşandı. Sivas Spor'un kazandığı köşe vuruşu sırasında ortalık bir anda karıştı ve Mustafa Yatabar'a kırmızı kart gördü. Önce sarı kart gösterdi. Mustafa Yatabari ile Ümraniye bulunan bulunaç tartışma yaşadı. Maçın hakemi Burak Şeker, Yatabari'ye ilk önce sarı kart gösterdi. Var'ın uyarısını dinleyen Şeker monitöre gitti. Pozisyonu detaylı şekilde izleyen Şeker, Sivassporlu sporlu Yatabari'ye direkt olarak kırmızı kart gösterdi. Galatasaray maçında sahada yok. Direkt kırmızı kart gördüğü için en az iki maç ceza alacak Mustafa Yatabari'nin Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Bu sezon Sivasspor formasıyla 37 maça çıkan Mustafa Yatavar'a 12 gollük katkı göstermişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Rakibinin destek şartını açıklayıp söz verdi. Muharrem İnciler'in Kılıçdaroğlu'na seçim çağrısı geldi. Adaylıktan çekilecek mi Davutoğlu, Babacan ve Akşener? 42 seçimlere tam bir hafta kaldı Muharrem İnce halen adaylığıyla gündemdeki yerini koruyor. AKP partisini gerek adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara daha önce iki gün kala gereğini yaparız açıklaması yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Seçim öncesi son düzlüğe girilirken inceleyen merak edilen sorunun yanıtıyla ilgili art arda çarpıcı mesajlar geldi. Rakibine destek şartını açıklayıp söz verdi. Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na seçim çağrısı. Adaylıktan çekilecek mi? Davutoğlu, Babacan ve Akşener. 7 Mayıs 2023-8.42 son güncelleme. 7 Mayıs 2023-8.42 Kritik seçimlere tam bir hafta kaldı. Muharrem İnce halen Cumhurbaşkanı adaylığıyla gündemdeki yerini koruyor. Memleket Partisi'nin lideri, adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara daha önce, iki gün kala gereğini yaparız, açıklaması yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Seçim öncesi son düzlüğe girilirken inceden merak edilen sorunun yanıtı ile ilgili art arda çarpıcı mesajlar geldi. Takip et. Muharrem İnce, seçim döneminde adaylıktan vazgeçmesi ve Millet İttifakı'na destek vermesi yönünde en çok çağrıda bulunulan lider oldu. Seçmenin yakından takip ettiği, Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşmesinin ardından da adaylığına devam eden ve gerek Cumhur İttifakı'na gerekse Millet İttifakı'na sert yüklenen İnce, 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceğiyle ilgili mesajlar verdi. Şartını açıkladı, destek sözü verdi. Dün partisinin Bahçeli Evler İlçe Teşkilat Binası'nın ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada yaptığı açıklamada CHP'nin ittifak kurduğu partilere hedef alarak 4 partinin oylarını topluyorsun, %1 oy çıkıyor. Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifak kanat. Sayın Akşener'i de Cumhurbaşkanı yardımcısı yap, ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim, söz dedi. Millet İttifakı'ndan dört partiyi hedef alarak Kılıçdaroğlu'na seslenen Muharrem İnce şöyle konuştu. İttifak kurduğun partilerin oyları sıfır çıkıyor. Dört partinin oylarını topluyorsun yüzde bir çıkıyor. Hepsine Cumhurbaşkanı yardımcılığı, 77 milletvekili, hepsine iki şer bakanlık veriliyor. Eğer diyorsanız ki Muharrem ince bize yardımcı ol olurum diyorum. Davutoğlu ile Babacan Türkiye'nin bu hale gelmesinde pay sahibi. Bunların oyu da yok. Oy burada memleket partisinde. Benim bir talebim yok. Ben memleketi düşünüyorum. Eğer siz de koltuklarınızı düşünmüyorsanız Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener'i de Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yap ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim söz. Var mısın? Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Bakanlık, makam, para, pul istemiyorum. Ama yapamazlar sıfır oyla her şeyi alıyorlar. İkinci tur sorusuna Erdoğan gitmeli vurgusu. İnce ayrıca geçtiğimiz günlerde katıldığı NTV canlı yayınında da ikinci tura kalamazsanız kimi destekleyeceksiniz sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi gerektiği görüşünün altını çizen İnce şunları söyledi. Birinci turu görmeden ikinci turu konuşmamak lazım ama memleket partisinin üyeleri genelde gençlerden, üniversite mezunu insanlardan oluşuyor. Bunlar aklı başında insanlar. Gereğini yapacaklardır. O konuda kuşkum yok. Erdoğan gitmeli, yoruldu. Ama benim gönlüm ister ki ben kalayım. Ben seçileyim isterim. Ben gereğini yaparım zamanı gelince. Ne yapacağımı da bütün millet tahmin eder. 15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim. Atayda katliam gibi kaza. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Birleşik Savunma acı haber geldi. Ma maalesef bir askerimiz şehit oldu. Birleşik Savunma Bakanlığı Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde silah kazasında yaralanan piyade uzman Çavuş Mehmet Sevim'in şehit olduğunu açıkladı. MSB'den acı haber, bir asker şehit oldu. 7 Mayıs 2023-18.50 son güncelleme, 7 Mayıs 2023-19.10. Milli Savunma Bakanlığı, MSB, Bahar Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde silah kazasında yaralanan piyade uzman Çavuş Mehmet Sevim'in şehit olduğunu açıkladı. Takip et. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde virüs bölgemizde 7 Mayıs 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız fiyade uzman çavuş Mehmet Sev'in silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz denildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. giresunspor Fenerbahçe maçı oynanırken sosyal medyadan flaş tepki geldi. Hakemler doğuruyor penaltımızı vermediler dedi. Süper Lig'in 33. haftasında bir tek sen ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Oldukça tempoluk başlayan maçın 10. dakikasına gelişen Fenerbahçe atağında Enner Valencia rakibiyle ikili mücadeleye girdi. Rakibinin müdahalesi sonrasında topun kontrolünü kaybeden Valencia. Elle oynama talebiyle penaltı itirazında bulundu. Hakem oyun devam ettirdi ve Fenerbahçe'ye yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar'dan tepki geldi. İşte detaylar. Giresunspor Fenerbahçe maçı oynanırken sosyal medyadan flash tepki. Hakemler doğruyor, penaltımızı vermediler. 7 Mayıs 2023-1936 son güncelleme, 7 Mayıs 2023-1936 Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitagean Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Oldukça tempolu başlayan maçın 10. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Enner Valencia rakibiyle ikili mücadeleye girdi. Rakibinin müdahalesi sonrasında topun kontrolünü kaybeden Valencia, elle oynama talebiyle penaltı itirazında bulundu. Hakem oyunu devam ettirdi ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Oğün Dünler'den tepki geldi. İşte detaylar. Takip et. Bitejen Giresun Spor ile Fenerbahçe, Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. İki takım arasındaki müsabaka oldukça tempolu şekilde devam ederken, yaşanan bir pozisyon sonrası sarı, lacivertli futbolcular yoğun itirazlarda bulundu. Çotanak Stadyumunda oynanan maçın 10. dakikasında Enner Valencia, rakip ceza sahasına girmek istedi. Rakibinin müdahalesi sonrasında top kontrolünü kaybeden Ekvadorlu golcü yerde kaldı. Penaltı itirazları Valencia ve Fenerbahçeli diğer futbolcular, Giresunsporlu futbolcunun meşin yuvarlağı elle müdahale ettiğini iddia ederek Hakem Bahattin Şimşek'e itirazda bulundular. Var'ı dinleyen Şimşek, pozisyonun penaltı olmadığına dair kararını verdi ve oyunu devam ettirdi. Uğur Dündar'dan sert tepki Bu olayın ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan sert tepki geldi. Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Giresun'da da Bahattin Şimşek ve Serkan Tokat Fenerbahçe'yi doğramaya başlayıp penaltımızı vermediler, ifadelerini kullandı. Or Dündar'ın paylaşımı kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenerbahçe'den maç öncesi farklı. Ana haberlerimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. 27 Mart'ta 15 gol, 3 asist Umut Nayır atıyor. Ümraniyespor Hatay'ı, tut, Hayat'a tutunuyor. Süper Lig'in 33. haftasında kümele kalma mücadelesi veren Ümraniyespor sahasında Sivaspor 4-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Bu sezon müthiş bir performans sergileyen Umut Nayır Ümraniyespor adına 3 gol imza atarak yıldızlaştı. 27 maçta 15 gol, 3 asist. Umut Nayır atıyor. Ümraniyespor hayata tutunuyor. 7 Mayıs 2023 16:05 son güncelleme. 7 Mayıs 2023 16:05. Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor sahasında Sivasspor'u 4 bir mağlup ederek derin bir nefes aldı. Bu sezon müthiş bir performans sergileyen Umut Nayır, Ümraniyespor adına 3 gole imza atarak yıldızlaştı. Takip et. Umut Nayır. Türkiye. Yaş 30 pozisyon forvet. Oynadığı takım hangi kredi Ümraniye Spor? Tüm istatistikler için tıklayın. Hangi kredi Ümraniye Spor? Sport Otosüper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivas Sporu sahasında 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Ümraniye Spor puanını 26 diye yükseltirken Sivas Spor 37 puanda kaldı. Umut Nayır durdurulamıyor. Ümraniye'ye galibiyeti getiren golleri yedi, 24 ve 76. dakikalarda Umut Nayır, 90 dakikada da kayode kaydetti. Sivas Spor'un tek golü 35. dakikada maksimum gradelden geldi. Sivas Spor ağlarına 3 gol gönderen bu sezonki 15. golünü atan milli oyuncu Umut Nayır, profesyonel kariyerinin ilk hat-trickini yaptı. Rakibine tokat atan Mustafa Yatabare, direkt olarak kırmızı kart gördü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe'nin maç öncesi paylaşım geldi. Saprımız kalmadı dedi. Fenerbahçe Süper, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ol olacak Galatasaray karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu MYK ve mücadelenin hakem kadrosuna ha hataya tahammülümüz yok başlıklı adalet çağrısı yaptı. Yani. Fenerbahçe'den maç öncesi paylaşım. Sabrımız kalmadı. 7 Mayıs 2023-15.01 son güncelleme. 7 Mayıs 2023-15.01 Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk olacağı Giresunspor Karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF), MHK ve Mücadelenin Hakem Kadrosu'na ataya tahammülümüz yok, başlıklı Adalet Çağrısı yaptı. Takip et. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadele öncesi Fenerbahçe, başta TLF ve MHK olmak üzere maçın hakemi Bahattin Şimşek, var hakemi Serkan Tokat, avar hakemi Cihan Aydın ve müsabakanın görev alacak tüm isimlere ataya tahammülümüz yok, başlığıyla Adalet Çağrısı'nda bulundu. Sabrımız kalmadı, adalet görmek istiyoruz. Sarı lacivertlilerin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk futbolunu yönetmek, futbolun tüm paydaşlarına karşı önce ve asıl olarak adil olma zorunluluğu ve sorumluluğunu gerektirir. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir. Ayrıca takımımızın bu akşam Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada vara atanan Serkan Tokat isminden hareketle maçın hakemi Bahattin Şimşek ve Avar hakemi Cihan Aydın nezdinde görev alacak tüm isimlere şunu belirtmek istiyoruz. Ata. Tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına savrımız kalmadı. Sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz. Tüm muhataplarının dikkatine sunuyoruz denildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Maç anında sert tepki. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler günün videosunda bugün nesli tehdit altında balık avlayan vatandaş onu böyle görüntüledi. Batman'ın Kozluk ilçesinde geçen Gar Garzan çayında nesli yok olma tehdidi altında bulunan susamuru görüntülendi. Avladığı balığı yer yerken görüntülenen susamuru daha sonra yüzerek gözden kayboldu. Nesli tehdit altında. Balık avlayan vatandaş onu böyle görüntüledi. 7 Mayıs 2023 10:16 son güncelleme. 7 Mayıs 2023 10:16. Batman'in Kozluk ilçesinde geçen Garzan çayında nesli yok olma tehlikesi altında bulunan su samuru görüntülendi. Avladığı balığı yerken görüntülenen su samuru daha sonra yüzerek gözden kayboldu. Takip et. Kozluk ilçe merkezi yakınından geçen Garzan çayında balık avlayan bir vatandaş suda bir su samurunun yüzdüğünü fark etti. Daha sonra nesli yok olma tehlikesi altında bulunan su samurunu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Avladığı balığı yerken görüntülenen susamuru daha sonra yüzerek gözden kayboldu. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ürterimiz devam ediyor diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlenmişti. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. 14 Mayıs'a odaklanan derdi. Seçimlere geri gün kala halka seslenmek için Erzurum'a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir grup taşlı saldırıda bulundu. Tansiyonun arttı. kentte İmamoğlu konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı. Polisler olaya müdahale ederken siyasi derlerden peş peşe açıklamalar geldi. Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingini taşlı saldırı. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. 14 Mayıs odaklanın. 7 Mayıs 2023 19:30 son güncelleme. 7 Mayıs 2023 21:23. Seçimlere 7 gün kala halka seslenmek için Erzurum'a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir grup taşlı saldırıda bulundu. Tansiyonun attığı kentte İmamoğlu konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı. Polisler olaya müdahale ederken siyasi liderlerden peş peşe açıklamalar geldi. Takip et. Türkiye 14 Mayıs için son viraja girdi. Aylardır süren seçim çalışmaları son haftaya girilirken daha da arttı. Millet İttifakı'nın kazanması halinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu halka seslenmek için Erzurum'da gitti. Miting öncesi başlayan gerginlik daha sonra arttı ve taşlı saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı. Siyasilerden peş peşe tepkiler Sıcak dakikaların yaşandığı olay sosyal medyada gündem olurken siyasilerden de konuyla ilgili peş peşe paylaşımlar geldi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu saldırı sonrası Twitter hesabından bir açıklama yaparak vatandaşları 14 Mayıs için çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamaları şu şekilde Mafyalar, militanlar, sadakçılardan, sinan ateşi öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyonlar. Bugün Ekrem Başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları insanları korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Türkiye makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek. Sevgili vatandaşlarım 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, varınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız. Sinan Oğan, her kim olursa karşısındayız. Tayyip Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan paylaşımına seçimlerin mikresine sayılı günler kala mitingleri provoke eden her kim olursa olsun karşısındayız. Birlik ve beraberliğe, huzurlu bir Türkiye'ye en çok ihtiyacımız olan bugünlerde milletimizi Sadüyü'ye davet ediyor, et ekranıma moduna ve yaralanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Motunu düştü. Muharrem İnce, provokatif saldırı yıkınıyorum. Taşlı saldırı sonrası bir açıklamada Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den geldi. İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzurum'da Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırı yıkınıyorum. Savaşa değil seçime giriyoruz. Bu tür provokasyonlara asla boyun eğmeyeceğiz, ifadelerine yer verdi. Meral Akşener, biz bu seçimi sükunette kazanacağız. İyi Parti lideri Meral Akşener Erzurum'da yaşanan olaylarla ilgili, devletin imkanlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki, millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız. Ne Ekrem kardeşimi, ne beni, ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz bu seçimi sükunette kazanacağız, açıklamasını yaptı. Ali Babacan, derhal işlem başlatılmalı. Deva Partisi lideri Ali Babacan ise olaylarla ilgili Sayın Etekren İmamoglu'na ve Erzurum halkına yapılan taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu provokasyonu yapanlar ve onlara göz yumanlar hakkında savcılık derhal işlem başlatmalıdır. Bu seçimi barış, huzur ve kardeşlik isteyenler kazanacak, paylaşımını yaptı. Ahmet Davutoğlu, kardeşi kardeşe düşman ettiniz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Ülkeyi getirdiğiniz hale bakın. Kardeşi kardeşe düşman ettiniz. Erzurum'da Sayın Ekrem İmamoğlu ve miting alanındaki kardeşlerimize yönelik saldırının faili de, azmettiricisi de bu kırlı iktidardır. Herkes müsterih olsun bu yaşananlar tarihin utanç sayfalarında yer alacak, 14 Mayıs'ta ülkemiz huzura kavuşacak. Temel Karamollaoğlu, seyirci kalan idarecileri kınıyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı. "Uradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum. Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Mansur Yavaş, ne birbirimizin düşmanıyız ne de bu bir savaş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da İmamoğlu'na destek paylaşımı yaptı. Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı, ne birbirimizin düşmanıyız ne de bu bir savaş. 85 milyon biriz ve öyle kalacağız. Bu sadece bir seçim ve değişim gerçekleşecek. Nefret ve korku siyasetinin son bulması için bu seçimi kazanacağız. Geçmiş olsun ekran Başkanım ve hiç merak etmeyin. Her şey çok güzel olacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber kültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler. Son dakika haberine göre o anlar Giresun Spor Ferabatçı damgasını vurdu. Sağ karıştı Arda Güler göz gözyaşlarına hakim olan Son dakika haberine göre Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor Depremasına çıkan Fenerbahçe bir skor öne geçmesine rağmen sağdan bir belik bir belikte ayrıldı. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu müsabakanın son anlarında gerginlikler yaşanırken bitiş düdüğü'nün ardından sahada karıştı. İki takım oyuncuları arasında tartışma yaşanırken ardakçıer maç sonucu nedeniyle göz yaşına hakim olamadı işte detay. Son dakika o anlar Giresunspor Fenerbahçe maçına damgasını vurdu. Saha karıştı. Arda Güler gözyaşlarına hakim olamadı. 7 Mayıs 2023 21.16 son güncelleme. 7 Mayıs 2023 21.16. Son dakika haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe bir 0 öne geçmesine rağmen sahadan bir birlik beraberlikle ayrıldı. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu müsabakanın son anlarında gerginlikler yaşanırken, bitiş düdüğünün ardından sağ karıştı. İki takım oyuncuları arasında tartışma yaşanırken, Arda Güler maç sonucu nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri Giresunspor ile Fenerbahçe, Sport Auto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. İlk yarıyı bir, sıfır önde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda Riyad Bacic'in golüne engel olamadı ve sahadan bir, birlik beraberlikle ayrıldı. İki takım arasında tartışma. Karşılaşma boyunca tansiyon sık sık yükselirken, maç sonunda iki takım oyuncuları ve kulübeler arasında tartışma çıktı. Birçok futbolcu arasında yaşanan gerginlik kısa süre içinde yatıştırılırken, Arda Güler'in üzüntüsü dikkat çekti. Arda Güler'in gözyaşları. Genç futbolcu bir, bir biten müsabakanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı ve soyunma odasını ağlayarak gitti. O esnada iki takımın futbolcuları ve yetkilileri Güler'i teselli etmek istedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenerbahçe Giresun'da yara aldı. Diye saraya geldiğine bin pişman. TFF'ye resmi başvuru yapıldı. Bu maç tekrar edilsin. Anahtar kelimeler. Spor Toto Lig Giresun Spor Arda Güler. Son dakika haberler Fenerbahçe. Son dakika haberleri. Dakika haberleri Spor Toto. Ak Top ne dakika haberleri Spor 4 2 1, 0, 0 0 0 0 0 Takip et. En çok okunan haberler. Erdoğan açıkladı. Asgari ücret, emekli ve memur maaşları. Saatler kala o görüntüyü paylaştı. Gündem yaratan iddia. Rakibine tokat atan Mustafa Yatavare direkt olarak kırmızı kart gördü. Galatasaray'ın bu sezonki yıldızına Fenerbahçe izni. Yeni teklifi kabul ederse para içinde yüzecek. Arda Güler için çılgın transfer iddiası. Puan durumu. Fikstür. Takım. B. E. Detaylı puan durumu. ilginizi çekebilir. Bulaşık yıkamaktan bıktı. Eve tablok sistemini getirdi. Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi. Çabasız çıklık spor giyinme mümkün. Puma'da %65 E varan indirim. Metronun içi bir anda dumanlarla doldu. Yolcular camı kırıp dışarı çıktı. Bir haftalık bebek çöp kutusunda bulundu. Annesi bir de not bıraktı. Her zaman ihtiyacınız olacak. Hazır indirimde varken kaçırmayın. Tabola'dan. Reklamlı linkler diğer haber. Son dakika Erman Toroğlu canlı yayında bombayı patlattı. Torpilli bir hakem var diyerek isim verdi ve Lale Orta ile ilgili flash bir iddia ortaya attı. Sen kimsin? En çok aranan haberler. AK Parti İstanbul mitinginde kaç kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu AK Parti İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Sayı açıklandı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ekrem İmamoğlu olayların ardından Erzurum varisiyle telefonda görüştü. Sen dua et ben böyle konuşuyorum dedi. Samo Gülşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında taşlı saldırıya uğramasının ardından yeni gelişmeler yaşamaya devam ediyor. Kendi detansiyonu yükselmesinin ardından İmamoğlu'nun Erzurum varisi Okay Memiş ile telefonda yaşadığı diyalog ise gündem olsun. Ekrem İmamoğlu olayların ardından Erzurum valisiyle telefonda görüştü. Sen dua et ben böyle konuşuyorum. 7 Mayıs 2023-2035 son güncelleme. 7 Mayıs 2023-2035. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında taşlı saldırıya uğramasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kentte tansiyonun yükselmesinin ardından İmamoğlu'nun Erzurum valisi, Okay Memiş'te telefonda yaşadığı diyalog ise gündem oldu. Takip et. Seçimlere 7 gün kaldı. Türkiye sandık başına gideceği günü beklerken siyasilerin çalışmaları tam gaz devam ediyor. Son olarak Millet İttifakı'nın seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, destekçileriyle buluşmak için Erzurum'a çıkmıştı. Taşlı saldırıya uğrayan İmamoğlu konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı. Erzurum'da yaşanan olaya Millet İttifakı üyeleri ve Muharrem İnce'den tepkiler gelirken, İmamoğlu'nun Valim Emiş'te yaşadığı diyalog sosyal medyaya damda vurdu. İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde olay çıktı. Taşlı saldırı sonrası bölgeden uzaklaşan İmamoğlu, Erzurum valisi Okay Memiş'le sert bir görüşme gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun telefonda vali Memiş'e, Erzurumlular adına kınıyorum, Radaş adına kınıyorum. Beni daha yorma. Bana tedbirleri aldın ama üzgünüm derseniz bunu söylerim size. Ağır mı konuşuyorum. Sen dua et ki ben böyle konuşuyorum sayın valim, ifadelerini kullanması dikkat etti. İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşlı saldırı Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erzurum'daki olaylarla ilgili hükümetten ilk açıklama. Polis hiç Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Varaktan Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sırasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama geldi. Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmezdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingi sırasında saldırı saldırıya uğramasıyla ilgi açıklama yaptı. Polisin müdahale etmesin, etmemesinin mevzu bahis olmadığını ifade eden bakan Varank, bizim polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez, onun görevi zaten şiddeti engellemektir. Bir görüntüden böyle yorumlar yapmak da doğru değil, siyasette asla şiddet kabul edilmez şeklinde konuştu. Bakan Baran'dan Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sırasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama. Polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez. 7 Mayıs 2023 21:11 son güncelleme. 7 Mayıs 2023 21:11. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Baran, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingi sırasında taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Polisin müdahale etmemesinin mevzu bahis olmadığını ifade eden Bakan Baran, bizim polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez. Onun görevi zaten şiddeti engellemektir. Bir görüntüden böyle yorumlar yapmakta doğru değil. Siyasette asla şiddet kabul edilmez şeklinde konuştu. Takip et. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Baran, Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Parla açık ve net programına konuk oldu. Baran, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum yüzyılda yaşanan saldırıyla ilgili de konuştu. Polisimiz şiddete müsaade etmez. Bakan varan, bizim polisimiz hiçbir zaman şiddete müsaade etmez. Onu görevi zaten şiddeti engellemektir. Polisin müdahale etmemesi asla mevzu bahis değildir. Bir görüntüden böyle yorumlar yapmakta doğru değil. Siyasette asla şiddet kabul edilmez. Siyaseti biz demokrasi şölemi olarak yaşıyoruz. Demokrasiyle bir varmak için siyaset yapıyoruz. Meydanları taraflarımızı daha fazla birleştirmek mağlup vatandaşlarımız varsa ikna etmek için bile. Yaralanan arkadaşlarımız varsa geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İfadelerini kullandı. İlginizi çekebilir. İmamoğlu'nun en türlü mitingine taşlı saldırı. Siyasilerden... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Erkan Baştağ Muharrem İnce'nin teklifine gündem yaratacak yanıt geldi. Tek koşul aday olmamsa buyursun. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan tip lider Erkan Baş ile Cumhurbaşkanı'yla Muharrem İnce arasındaki adaylık tartışması devam ediyor. Baş İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı yaparken İnce ise Baş'a milletvekili adaylığından çekilip memleket partisinin adayını desteklemesi teklifine bulundu. Buna karşılık Baş İnce adaylıktan çekilirse ne yapacağını duyurdu. Baş'ın açıklaması sosyal medyada da gündem oldu. Erkan Baş'tan Muharrem İnce'nin teklifine gündem yaratacak yanıt. Tek koşul aday olmamamsa buyursun. 7 Mayıs 2023-17.36 son güncelleme. 7 Mayıs 2023-17.36 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Türk Lideri Erkan Baş ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki adaylık tartışması devam ediyor. İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı yaparken İnce ise Baş'a milletvekili adaylığından çekilip memleket partisinin adayını desteklemesi teklifinde bulundu. Buna karşılık Baş, İnce adaylıktan çekilirse ne yapacağını duyurdu. Baş'ın açıklaması sosyal medyada da gündem oldu. Takip et. Seçimlere bir hafta kaldı. Daha önceki açıklamalarıyla adaylıktan çekilebileceğinin sinyalini veren Cumhurbaşkanı, adayı Muharrem İnce'nin seçimden önceki son düzlükte bir hamle yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Bu sırada Türkiye İşçi Partisi, tip lideri Erkan Başkan da İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı gelmişti. Baştan İnce, sizin yüzünüzden Türkiye'yi 14 gün daha Erdoğan yönetmesin. İnce'nin adaylıktan çekilmesi çağrısında bulunurken, Sayın İnce, bu işi ilk turda bitirebiliriz. Bir seçime kaybetmek için girilmez. Kaybettirmek istiyorsanız da, Kemal Bey'e değil Tayyip Erdoğan'ı kaybettirmeyi seçin. Bu sizin en önemli seçiminiz. Sizin yüzünüzden Türkiye'yi 14 gün daha tayin Erdoğan yönetmesin demişti. İnce'den başa teklif, adaylıktan çekil, bizim adayımızı destekle. Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Muharrem İnce, Erkan Baş'ın bu sözlerine, bugün bana, gel, destekle diyor ama 10 gün önce de Muharrem İnce'yi kale almıyorum demişti. Ben de onu kale almıyorum. Bir kere gereksiz bir çıkışı vardı. Kale almadığın bir insanı şimdi neden kale alıyorsunuz? Ben de ona bir teklifçe bulunayım. Kendisi İstanbul 3. Bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Bakalım ne diyecek benim bu çağrıma diyerek yanıt verdi. Tek koşul aday olmamam hemen çekilsin. Baştan inceye yanıt da gecikmedi. Ben katıldığı programda Erkan Baş ince adaylıktan çekilirse kendisinin de milletvekilliği adaylığından çekileceğini açıklarken şöyle konuştu. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek için koşulu Erkan Baş'ın milletvekili adayı olmamasıysa buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi bu karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım. İlginizi çekebilir. Dikkat çeken pankart. Böyle izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ama haber Bülten'in sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan Haber.com'a bekleriz. Sitemize yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak üzere. İyi akşamlar deriz. Hoşçakalın.